Only human. Dodge this. Eylem planına hoş geldiniz. Bugün 5 ne de yani 5 neden de yeni Matrix filmi Matrix Resurrections'ın neden kötü olduğuna dair 5 sebep sunacağım. Çok zor olmayacak açıkçası çünkü kötü bir filmde. Beş neyimizin ilk nedeniyle başlayalım, o da aksiyonun amaçsızlığı. İlk Matrix'i hatırlayalım, neden harika bir filmdi, neden aksiyon sahneleri çığ uğraştı. Her bir aksiyon karesinin, sahnesinin bir amacı vardı. Örneğin, daha filmin en başındayız ve Trinity'nin sahnesini düşünelim geldi ve bir ilk Ballot Time efektimizi gördüğümüz sahne. Burada bir amaç vardı neydi yani bu sadece iyi gözüksün değil, ceketli Trinity güzel gözüksün diye değil bize dünya dışında, gerçek dünya haricinde bir yerde olduğumuzu gördüğümüz ilk adımdı. İşte daha sonra Neo Matrix'ten çıkıyor, i̇şte Morpheus'ta dövüş sahneleri. Neo'ya bir şey öğretilmeye çalışılıyordu. Her bir hareketin, her bir aksiyonun bir amacı vardı. İşte ondan sonra Smith ile Neo'nun ilk kavgasını düşünen oradaki sahneler, toz atmaları, kendine inanmasını ifade eden hareketler ve tüm bu hareketlerin çekiliş tarzı da bizim için çok önemliydi. Bundan her biri bir amacı yansıtıyordu. Veya işte ilk böyle çok Matrix'ten en çok dalga geçilen Sahnesi sadece güzel gözüksün, karizmatik gözüksün, teknolojiyi ileri taşıyalım diye değil. İşte Neo'nun Matrix'i bükmeye başlamasını temsilen, onu bize göstermek için yapılmış bir hareketti. Hepsi bir amaca hizmet ediyordu. Yeni Matrix'teki herhangi bir aksiyon sahnesine baktığım zaman... Eee yani bütün bir aksiyon devrimini başlatmış olan Matrix'ten... Dünyanın en standart, en sıradan aksiyonlarını görüyoruz. İlk açılışta bile bir ağır çekimler, araba üstünden atlıyor. uyu uyuu, eee ne oldu? Ne gördüm? Aklınızda bile kalmayın aksiyon sahneleri. Özellikle filmin ortasındaki o neydi orası? İşte ambar gibi yerin içindeki sahnede işte yok, evsizler saldırmış. O kadar anlamsız ki ne diyeceğimi şaşırdım. Yani izleyemedim. Amaçsız aksiyon olmalarının yanında aksiyon sahnenin kötü çekilmesi de bir diğer dert. Bir yerde... Resmen birbirlerini okşadılar yani yumruk bile vurulmadı ve <gülüyor> diye sahneyi gördük ve gerçekten delirdim. Aksiyonun yolunu açmış bu filmden bunu hiç beklemiyordum. Beş ne? iki Kötü ve aşırı dijital çekilmiş görüntüler. Bir sanal bir dünyada geçiyoruz orası gerçek dünya değil. Dolayısıyla bunun dijital gözükmesi işte bize metaforik olarak bu dünya <gülüyor> falan filan evet bütün bunları söyleyebiliriz ama gerçekten inanılmaz dijital görünen ve gözü rahatsız eden bir filmdi benim için çok dikkat ederim buna hayatımda çok ender olarak ilk defa gidip bir hangi kamerayla çekildiğine baktım ve filmin Red Komodo ile çekildiğini görüyoruz Red Komodo'yu hangi filmlerde gördük yakın zamanda Red Notice'te gördük Netflix'te çıkan dünyaca ünlü bir drone pilotunun çektiği bir film küçük olması ve kompak olmasıyla bilinen bu kamerada aksiyon sahnelerini izlerseniz zaten neden bu kamerayla çekildiğini veya sadece açılışını bile izleseniz yani romanın genel görüntüsünden Rakın kaleye girişine tek çekimde bu kamerayla girebiliyorlar. Sebebini anlayabiliyorsunuz. Veya The Harder Day Fall yine Netflix filmi. Oradaki zaten renklere ve çekime baktığınız zaman Vahşi Batı'da bu kadar renkli geçen Afrika kökenlerini yansıtan bir filmde son derece cuk otururken Matrix'te gerçekten keşke oyunun ara jenerini izleseydim diyorum. Bunu ek olarak çok ortalama çekimler içeren bir filmdi. Ve gerçekten o Matrix'te örneğin orijinal Matrix'i çekerken işte gerçek dünyada geçenler yeşil perdeyle, işte Matrix'te geçenler mavi perdeyle çekilip onların dokusu bile filme yansıtılırken şu an böyle dümdüz çekilmiş bir film var karşımızda. Arkadaşlar kanalı beğenmeyi, takip etmeyi, işte e, o zile falan basmayı bunları unutmayalım. Bunları söylemem gerekiyormuş. Böyle yapınca katılım artıyormuş. E, siz de bunun işe yaradığını lütfen bana gösterin. Takibe alın olur mu? 5-N-3 Gereksiz romantizm ve kasıntı komedi. Bu film neden çekilmiş arkadaşlar? E, Lana Wachowski geçtiğimiz yıllar içerisinde anne babasını kaybetmiş ve bize ölümsüz aşkı anlatan bir film çekmek istemiş. He anam. Oldu canım. Matrix ulan bu. Ne demek ölü yani. Tabii ki içinde aşk vardı. Üçüncü filmde de vardı. İşte hep bir ilk filmde de bir. A ne o aşkım canım ciğerim ama. Bütün filmin kabuğunu tamamen buna işte. ikisi bir araya geldiğinde dünyaları yok ediyor. bir önleri konuşuyor. Sen bu duyguyu yansıtmak istiyorsan bütçe bulma sıkıntısı yaşayan bir yönetmen değilsin, bir yapımcı değilsin. Çek filmini neden bunu Matrix evrenin içinde zoraki, e işte hayata döndüler, onları birleştirmeliyiz, birbirlerini hiç unutmayalım. Hiç gerek yok. Kişisel duygumuzu daha önceki bir kişisel içinden geçtiğimiz dönem bir filmini çekmek çok normal. de King of Comedy, Raging Bull'u böyle bir dönemde çekti ama gidip kendi dertlerini anlatmadı. Lütfen. Matrix e harcamayalım bunun için. 5 ne 4. Hikaye yoksunluğu. Ne izledik biz ne oldu? E, ne dinledik? İşte anlaşmıştı bunlar robotlarla. Son filmde barış olacaktı. İşte olmadı. E, robotlar e, artık fiziksel yani ne oldu? Ben an ne ne izledik? İşte Matrix Trinity'nin aşkı yeni bir ilk filmin aynı, aynı. ne anlattı hikaye ben anlamadım ya. Üstüne ne düşüneceğiz? İlk filmden farklı. Düşünecek, ek, elle tutulur herhangi bir şey var mı? Bende yok ben bulamadım siz bir bakın. Ee, komedi olarak baktığımda da bir iki böyle <gülüyor> Yok gelmemiş benim gücüm he <gülüyor> Gibi sahneler dışında Güldürmedi Böyle geçti gitti bilmiyorum siz ne derseniz ona bakın. Şimdi yeryüzünde bu filmi beğenmiş tek insan olan e, Görkem Öge'ye bağlanacağız. Film eleştirmeni, film podcastçisi. E, linklerini aşağıda bırakacağım. E, kendisi bize neden bu filmi iyi olduğuna dair bir iki teori paylaşacak. İkna olacağımızı çok düşünmüyorum. E, bağlanalım dinleyelim bakalım. Abi nasıl oldu biliyor musunuz? Şimdi bak Matrix Resurrections'ın sevilmemesinin temel nedeni baştan aşağı filmin Direkt ilk filmle karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Tamam mı? Şimdi bak bu normal. Bu, bu anormal demiyorum ama şöyle bir sıkıntı var. İlk film o kadar iyi, o kadar büyük, o kadar önemli bir filmdi ki ve o kadar çok sevdik ki filmi, öyle bir efsane başlattı ki onun üzerine sen hangi filmi incelesen, hangi filmi düşünsen iyi mi, kötü mü, yeterli mi, değil mi diye baksan hiç bir film zaten sana tatmin edici gelmeyecek. Bu konuda yapacak bir şey yok. Zaten sinema tarihinde öncüsünden daha iyi olan Birdir, en fazla ne bileyim Godfather'dır, Terminator'dur. Öncüsünden daha iyi olan takipçi film neredeyse yok. Şimdi öncelikle bunu bir koyayım ortaya. Bu kadar büyük bir efsanenin devamı oluyorsan... ...ister istemez onun varlığını, onun iyi tarafını, güçlü tarafını da... ...aynı zamanda dikkate alman lazım. Matrix Resurrections'ı sen bu açıdan dikkate alırsan... ...çok iyi bir film olduğunu görürsün bak. İyi bile demiyorum çok iyi. Çünkü o filmin efsanesini, gücünü, sahip olduğu bütün vasıflarını... Aynen alıp sürdürme açısından bakarsan nefis bir efsane takipçisi olmuş bir kere. Bunu insanlar kötü bir şeymiş gibi algılıyor da bir takipçinin öncüsünü kutsamasından daha iyi bir şey olabilir mi abi bak? Bu bir. İkincisi işin şey tarafını bir kere girmeyeceğim. Tekneyi iyi mi, rengi iyi mi, kurgusu iyi mi abi? Film teknik açıdan çok iyi. Madem Matrix'in takipçisi olan bir film onu kutsuyorsa, onu seviyorsa, beğeniyorsa bu açıdan ben takdir edilmesini beklerdim. Aksine o filmin linçlendiği şey bu oldu. En başta. Nostalji yapmaları. Abi Nos Matrix'in nostaljisini yapmaktan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Ya ben o 50 yaşında bir Neo ile 50 yaşında bir Trinity'yi karşı karşıya görmek bile beni duygulandırdı. Bunları hepsini bir kenara attım. Öyküyü bir şekilde devam ettireceksin tamam mı? İnsanlar ve makineler ne o yendi ne bu bunu yendi. Bir barış oldu bir şekilde olay bir dengeye geldi. Bir şekilde bu denge bozulacak değil mi? Ve Neo da Trinity de ölmüş. Onları bir şekilde devam ettireceksin. Tekrar Matrix'e katacaksın. Okay. Film bunları ikna olursun olmazsın. Mantıklı bir çerçevede devam ettiriyor. Ve bu devam ettirmeyi yeni bir gerilim ve savaş üzerine inşa etmeyip biraz daha nostalji, biraz daha duygusallık ve o çok sevdiğimiz iki karakteri tekrar birbirine yakınlaştırma üzerine inşa etmeye çalışıyor. Bence bu da çok güzel bir hamle. <gülüyor> Film'i ve insanların da tam olarak İlk film kadar büyük, güçlü, sarsıcı bir filmle karşı karşıya gelmedikleri için filmi sevmediklerini düşünüyorum. Mükemmel bir film olduğunu iddia etmiyorum ama evreni içerisinde kendi görevini yapan ve bize biraz daha duygusal ve nostaljik ve biraz da komik, evet eski filme göndermeler açısından falan da elinden geldiğince biraz da komik bir yapı ve farklı bir Matrix sunmaya çalışan bir devam filmi olarak görüyorum. Diyorum çok iyi demiyorum, başyapıt demiyorum ama linç edildiği gibi kötü bir film de değil bence. Kabaca böyle söyleyeyim. İkna olduk mu? Hayır. <gülüyor> Saçma. <gülüyor> Ve dönüp dolaşıp Anya'nın, Konya'nın bittiği 5N'nin 5'i ilk filmin devrimsel bir film olması. İlk Matrix o kadar iyi bir film ki, o kadar devrimsel sinema tarihini, çekim tekniklerini, filmlere yaklaşımı, filmlerin incelenmesini o kadar derinden etkileyen bir film ki ne yaparsan yap zaten 2 ile 3'te de gördüğümüz gibi bu filmin seyircilerini, hayranlarını tatmin etmek mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla zaten 1-0 hatta 5-0 geriden başlayan bir film. Matrix aksiyon sahnelerinin çekimi, kullanılan teknik özellikler, görsel efekte getirdiği devrimler, filmlere yaklaşım, film pazarlaması, film felsefeleri, film okumaları o kadar çok alanda sinemayı değiştirdi ki ee, ne olursa olsun yeni filmi zaten beğenmeyecektik. Yani Orson Welles'in laneti gibi Citizen Kane'i çektikten sonra ne çekebilirsin ki başka? Ee, lanet bu. Görkem de buna değindi dikkat ederseniz. Ee, maalesef filmin dezavantajı burada patladı. O nedenle zaten çok iyi bir film bile olsa çok bir şey beklemiyorduk. Ki bu filmde zaten e, Başarıski kardeşler yerine sadece Lana'nın içinde de olduğu bir proje oldu. Ve e, maalesef ilk filme hiçbir şekilde yaklaşamadı. Bu da bizi derinden üzdü. Önceki iki devam filmi en azından hikayedeki belli başlı boşlukları doldurmaya çalışırken bu filmde herhangi, neredeyse hiçbir amaç yok. Filmin var olması için, filmin var olmasını gerektirecek bir durum da olmayınca diğer devam filmleri kadar bile bir boşluğu doldurmuyor. Onların yarısı kadar bile bir varlığını hissettiremiyor ve ihtiyaç olduğu duygusunu hissettiremiyor. O nedenle bir Matrix devam filmi, Vajorski'lerin yaptığı bir devam filmi yerine bir hayranın aşk üstüne yaptığı yorumlama olarak kaldı maalesef. Ve bu da 5 bu ilk bölümünde Yeni Matrix'in neden kötü olduğuna dair benim 5 nedenimdi. Sizin ne gibi nedenleriniz var? Benim de 5'ten fazla var ama şu 5 başlık altında toplamaya çalıştım. Sizce neden kötüydü bu film? Lütfen yorumlarda belirtin, tartışmaya devam edelim. 5 ne'nin bir sonraki bölümlerinde neyin neden iyi olduğu, neyin neden kötü olduğu, neyin neden pahalı, neyin neden ucuz olduğu, neyin 5 neden üzerine konuşalım. Siz de istediklerinizi aşağı yazın ve onun da 5 nedenini konuşalım. Tekrar görüşmek üzere beğenmeyi, kanalı takip etmeyi, paylaşmayı falan unutmayalım olur mu?